Selam aslan arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız? İyi misiniz sevgili aslanlar? İnşallah iyisinizdir efendim sizler için. Ekim ayı içinde benim aslan arkadaşlarımı neler bekliyor? Ne fazla Lafı uzatmadan çünkü yüklemelerde sıkıntı yaşıyorum canlar. Biraz kısa tutmak durumundayım derken aman Allah'ım önce kahveme bakacağım. Ardından da birkaç tane tarot açacağım sizler için. Bu ne ferahlık? Bu nedir? Güzel aslanlarım benim. Oo çok güzel. Çok güzel. Nazarı falan atmışız. Güzel. En azından Ekim ayı içinde fazla bir nazar. Ağırlık üstünüzde olmayacak. Kasım'a sonra bakacağız. Tabii ki nazar ne kadar giderse gitsin. Ramazan gibi o tekrar yine gelir. Kafayı yormayın canlar. Hmm, şöyle bir bakalım. Önce bir çevirelim canlarım benim. Sevgili güçlü aslanlarım güzel tamam birçok aslan arkadaşım hmm, gerçekten ben severim fincanın bu şekil bakın tertemiz çıkması aslan arkadaşların geneline baktığımız zaman birçok sıkıntılar artık ya bastırdılar demektir artık alıştılar hayata pozitif bakıyorlar demektir ya da birçok şeyleri artık geride bıraktılar da sabırlarıyla birlikte mutluluğa murada erdiler demektir canlar bu onu gösterir siz bayağı bir atmışsınız buraya güzel atın fırlatın atın güzel ağacınız çıkmış sizin sevgili arkadaşlar bakın ağacı görüyor musunuz bayağı bir murat bekliyor sizi hadi bakalım bir hayal ağacı bakacağız şimdi hayal ağacının üstünde çiftler sevgililer çiftlerinizi sevgililerinizi görün çift çiftsiniz canlar şöyle bir bakalım ve altında da aman Allah'ım resmen melek melek ağacı tutuyor ya böyle bir şey yok ne kadar güzel evren tarafından korunuyorsunuz sevgili aslan arkadaşlarım çok güzel harika baya bir murada gideceksiniz ama bunu söylerken de bütün yüzde yüz bütün aslanlar mı tabii ki de değil sırayla herkesin kaderi bir değil canlar bazı arkadaşlarımın örnek veriyorum yüzde 60'ı Ekim ayı içinde muradına erer. Kalan yüzde kırkı Kasım ayı, Aralık ayı derken yavaş yavaş sırayla gider. Herkesin kaderi bir değil. Sevgili arkadaşlarım bazı arkadaşlarım şöyle diyebilir. Ya işte Şengül Ekim ayı içinde ben Muradı mermedim. Ah güzel kardeşim sen ermedin ama Ayşe Fatma erdi. Ahmet Mehmet erdi. Sizinki üç ay sonra, dört beş ay sonra sırayla bu iş budur bakın örnekler burada resmen belli genel bu güzel kardeşlerim ah canlarım benim bir tane akrebiniz çıkmış akrep tabi ki de düşmandır ama hiç merak etmeyin canlar ağacınızın kök kısmında çıkmış resmen bu nedir siz murada erdikçe siz güç yaptıkça melek tarafından korundukça akrep dibe inmiş yani düşmanlarınız dibe inmiş şöyle göstereyim ben size yine dibe ayak altına inmiş resmen Bakın burada ağacın kök kısmında çıkıyor. Çok güzel bir murat size gelecek ya. Böyle bir şey yok. Hakikaten bir güzellik, bir ferahlık gelecek sizlere canlar. Ve hatta sizin atınızın resmen ter temiz yerde başı var bakın. Başı çıkmış burada gerisi yok. Bu nedir? Birazcık daha sabır. Buradaki arkadaşların muradını almışlar veya Ekim ayı içinde alacaklar buradakilere de bakın buradakilere de sabret diyor tıpkı az önce benim söylediğim gibi hepiniz bir ayın içinde murada eremezsiniz atta murattır ağaçta murattır sevgili arkadaşlarım o kadar güzel çıkmış ki sizin şu falınız inşallah tabağınızda güzel çıkar sevgili arkadaşlarım sağlık güzel harika sizde beden sağlığınız fena değil güzel hakkınız neyse onu alacaksınız doktorunuzdan güzel haberler alacaksınız çevrenizden güzel haberler alacaksınız bir ferahlığa doğru kadar güzel tertemiz bir yol belirmiş ki atınızın hemen yanında yukarıya doğruya gökyüzüne doğru resmen bakın tertemiz yol sizi bekliyor sevgili arkadaşlar bunlar evrenden bize bir uyarıdır bay bayan hepinize söylüyorum küslerinizde barışlar çıkmış evet güzel benim gördüğüm biraz aslan arkadaşlarım geçmişe dayanan, bay bayan cinsiyet yok hepinize söylüyorum. Biraz böyle geçmişe dayanan küsler adına söylüyorum canlar. Canınız mı yandı? Kırıldınız mı? Üzüldünüz mü? Her neyse artık geçmişi kurcalamıyoruz. Biraz onlar e, barışa sıcak bakmıyorlar. İkilemde kalmışlar. Acaba barışsan mı, barışmasan mı? Affetsen mi, etmesen mi? gibi böyle bir gel git durumları var pek sıcakta bakmıyorlar küs olduğu kişilere canlarım benim olabilir saygı duyuyorum o da ayrı bir şey özellikle de adında s harfi ş harfi olan aslancıklarım benim c harfi olanlar evet c harfi olanlar tam olarak bazı harfler a harfi olan sevgili a harfi taşıyan aslanlar aman aman aman güzel kardeşim bakın ağacın içinde çıkmışsınız resmen. Murat ağacının içinde çıkıp ters çıkmışsınız. Yapmayın. Bu nedir? Siz umutsuzluğa kapılmışsınız. Adında A harfi olanlar, İki tane A ters çıkmış. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Oysaki Murat'a ramak kalmışsınız ya. Murad'ın zaten içindesiniz. Biraz sabırlı olun. Olumlu düşünün. Allah'tan umut kesilmez. Kesilmediği süreçte de kesinlikle böyle bir şey yok yaşadığımız süreçte asla 100 yaşına da gelsek canlar bitmiş yok. Hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Benden size söylemesi umudu Allah'tan umudu kesmiyorsunuz. Tamam resmen Murat ağacının içine çıkmışsınız ya. Ters düşünmeyin. Olumsuz düşünüyorsunuz siz. Adında A harfi olanlar her şey bitti. Yok ben mutlu olamam. Yok işte param olamaz. Yok ben mutlu olamam. Aşkım olamaz. Bunlar yok murada ereceksiniz adında s harfi şey harfi olan yine t harfinde adı olan adında t harfi olan arkadaşım sizde ters düşünmüşsünüz sizinle aynı harfiniz ters düz olmuş ağacın içerisinde lütfen olumlu düşünün ramak kalmış ya adında e harfi f harfi olanlar onlar artık yavaş yavaş güzel olumlu düşünmeye başlamışlar olumlu düşünenlerin de çevresi aydınlamaya başlamış bakın aydınlanıyor biz ne kadar karamsar düşünürsek evren o kadar bize beter veriyor bakın. Karanlık içinde bırakıyor. Neden? Sen benden umudu kesmişsin diyor. Sen benden umudu kesmişsin. Sen misin bunu yapan? Ters düz yapıyor bizi. E harfi ile F harfi adında bakın adında E harfi F harfi olan aslan arkadaşlarım eskiden geçmişte olumsuz düşünüyorlarmıştı. Artık onlar bir şeyleri olumlu düşünmeye başladıkça harfleri de aydınlığın içinde düze dönmüş. Sadece A harfi var. Ters düşünme, güzel düşün, olumlu düşün, muradınıza siz de gideceksiniz. Zaten Ş harfiyle S harfi, C harfi onlar önde gidiyorlar. Onlar baş olmuşlar yani. Baş baş resmen başta gidiyorlar. Hadi bakalım güzel yere doğru gideceksiniz üstünüzde de atla çıkmış kuşlar havalanıyor aman Allah'ım çok güzel harika şeyler geliyor size biraz bazı evli çiftlerde biraz hafiften sıkıntı çıkmış ama onlar da düzelecek genel anlamda falınız hakikaten çok güzel çıkmış canlar tertemiz biraz sabır olumlu düşünün lütfen kötü şeyler düşünmeyin tamam sağlık olarak da güzel maddi olarak da harika enerjiler var maddiyatınız çok çok çok güzel çıkmış sizin hiç merak etmeyin ve sizin bazı küs olduğunuz sevgili arkadaşlar bazı küs olduğunuz eski eş eski sevgili vesaire gibi bazılar ama hepsini demiyorum pişmanlık duyuyorlar. Sizleri kaybettiğine dair kırıp üzdüğüne dair pişmanlık duyanlar var ve benim burada gördüğüm o kadar güzel bir şey ki çok fırsatlar yakalayacaksınız sevgili aslan arkadaşlarım. Lütfen bu fırsatları kaçırmayın aşk hayatıyla alakalı olabilir iş hayatıyla alakalı olabilir. Mükemmel fırsatlar küçük de olsa büyük de olsa fırsatlar elinize geçecek. Enerjiniz güzel, kötü değil. Biraz inişli çıkışlı çıkmış ama hiç merak etmeyin. Sağlığınız da güzel çıkmış. Biraz hafif bazı aslan arkadaşlarım sağlık olarak gözlerden rahatsız gibi çıkmış. Bu tansiyon olabilir. Olabilir çünkü gözler malumunuz tansiyonla alakalıdır canlar. O kadar olabilir. Ne yapıyoruz? Rahatsızlığımız mutlaka çıkacaktır. Doktorumuza başvuruyoruz canlar. Çok güzel çıkmış tertemiz. Murat'a da gidiyorsunuz hadi bakalım. Murat sizi bekliyor sevgili aslanlar. Hadi bakalım enerjiniz süper. Şu ağaç aman Allah'ım şu ağaçların bolluğuna bakar mısınız? Sevgili aslanlar güzel aslanlarım şu ağaçları görüyor musunuz ya? Aman Allah'ım şu iç kısmına zaten bakmayın orada bir kuytu var. Bu fincanı nasıl yapmışlarsa. Orada tel ve kalıyor inmiyor aşağıya. O yüzden ben onu indi olarak kabul ediyorum. Hiç sıkıntı yok. Ağaçlarınızı görün. Murat üstüne murata gideceksiniz. Şimdi ben bunu kendime çevireyim. Kızıyorlar bana. Ekrana niye tutuyorsun diye. E, tamam öyle olsun. Oo, çok güzel. Çok güzel sevgili aslancıklarım. Aman Allah'ım. Sizde şans da var ya. Bu Ekim ayı içerisinde. Bu nedir? Balıklar resmen kıvrılmış. Böyle kıvrılmış C şeklinde balıklarınız şans var. Miras olabilir, alacaklı olabilirsiniz canlar. Bir yerlerden beklentileriniz vardır. Aynen çok güzel. Sizleri bulacak. Aa, %100 hepinizi mi? Tabii ki dediği gönül ister ki %100 bulsun. Harika. Düğünler, nişanlar aman Allah'ım bu nedir? Karşılıklı ağaçlar, insan resmen. Sevgili aslan kardeşlerim karşılıklı resmen yüzük takmalar. Evlenmeler özellikle de adında E harfi, F harfi, I harfi çok belirgin çıkmış. Adınız, soyadınız olabilir. Bunlar aman Allah'ım çok güzel yere doğru gidiyorlar. Özellikle evlilik gibi mevzularda. Yine adında T harfi olan sevgili aslan arkadaşlarım. Adın, soyadın hiç fark etmiyor. Bak burada da harfin. Göstereceğim de üstelik. Şöyle masama dökülmesin. Sevgili aslan arkadaşım lütfen. Harfini gör bak burada. Harfini görüyor musun? T harfini. Bak göstereyim. T harfini gör. Bu nedir? Çapa gibi. Karanlığın altında ters dönmüşsün. Bu nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Tıpkı burada olduğu gibi ters düşünüyorsun. Ters derken yanlış anlamayın. Olumsuz düşünüyorsun. Her şey bitti. Bana asla para gelmez ya da her şey bitti, beni asla mutluluk bulmaz, aşk bulmaz, ay beni kim ne yapsın, ya da ne bileyim, beni ne kişi iş alsın, ne bileyim, beni kişi ne yapsın, veya benim şansım yok, benim işim bitti gibi, ters düşünceleriniz var, tersten dolayı, bakın bu ters duygu ve düşüncelerinizden, olumsuz düşüncelerinizden dolayı, bakın resmen T, oysa ki T'yi görüyorsunuz, tertemiz çıkmış, tepe taklık olmuşsun ah be güzel kardeşim sen niye aşağıya doğru bakıyorsun yukarıya bakacaksın bak murat ağaçların burada murat ağaçların lütfen ters düşünmeyin olumsuzluk yok olumsuzluk yok ona göre şimdi burada çok güzel çıkmış ya o kadar hamile bayan da çıkmış çok güzel harika ikiz bebek getiriyor adında şey harfi olan hamile bayanlar Adında A harfi olan hamile bayanlar hamile bayan şey harfi olan iyi de adında A harfi olan hamile bayan kardeşim niye yanlış ters düşünüyorsun sen? Senin de harfin ters çıkmış ters düşünüyorsun acaba bebeğine bir şey olduğunu falan mı zannediyorsun? Hayır bebek gayet iyi duruyor iyi görünüyor öyle düşünme tamam güzel gayet de sağlıklı bebek getireceksin dünyaya sıkıntı yok çok güzel. Aşk hayatıyla alakalı da aynı şekliyle adında A harfi olan arkadaşlarım. Ters düşünüyorsunuz. Sevgili aslanlar lütfen ters düşünmeyin. Resmen melek kılığında prenses çıkmış canlar. Prenses tertemiz yere doğru gideceksiniz ya. Önünüz açık önünüz. Burada evren sevgili arkadaşlarım. Burada evren Ekim ayı içerisinde ben artık mesajlar da vereceğim sizlere. Evren sizlere şu mesajı veriyor sevgili aslanlar genel olarak söylüyorum bunu sizlere bay bayan hepinize söylüyorum ne diyor evren burada bakın o kadar güzel çıkmış ki sizin bu falınız bu açılımınız sevgili arkadaşlarım geçmişi bitir geçmişin olumsuzluğunu gereksizliğini kötü düşünceleri geçmişte sizi kandırmış olabilirler aldatmış olabilirler yanlış yapmış olabilirler sevgili arkadaşlarım Canınız yanmış olabilir, aldanmış olabilirsiniz, haklarınız elinden malındı, her şeyimi aldılar, mutsuz mu bıraktılar sizi? Evet, bunlar oldu, oldu mu? Bunları unut, bunları bitirliyor evren, Ekim ayı içerisinde sizlere bu mesajı veriyor sevgili arkadaşlarım, sevgili aslanlar, geçmişi bitir, beyninden sil at, ondan sonra güzel haberler güzellikler hayatına gelecek ondan sonra yararlanacaksın diyor önce geçmişi bitireceksin tamam olumsuzlukları bitiriyorsun yeni bir sayfa açacaksın diyor evren sizlere bu mesajı veriyor sevgili arkadaşlarım hakikaten muazzam çok güzel tertemiz barışlarınız var çok güzel de haberler alacaksınız artık ne bekliyorsanız canlar benden size söylemesi sizin mesajınız budur çok güzel çıktı Falınız sevgili aslancıklarım aslana bu gider bu başka ne olsun hadi bakalım şimdi tabi cümle söyleyecek birer tane çekeceğim tabi kötü kart gelirse ikinciyi de çekebilirim gelmesin canlar bir şeylerin etkisi altında kalabilirsiniz iş hayatıyla alakalı bakın yenileniyoruz yıkılan kule sizi korkutmasın canlar yıkılan kule sizi korkutmasın buyurun şansa doğru gidiyorsunuz şimdi yıkılan kule denildiğinde sevgili arkadaşlarım işte bu hemen aklımıza kötü şeyler geliyor değil mi hayır ben severim yıkılan kuleyi eski ev yıkılıyor yerine yenisi inşa edilecek demektir ya bu kadar basit her şeyde kötü tarafından bakmayalım bakın iş hayatıyla alakalı söyledim zaten sizlere gerekeni Bakın tarotum ne gösteriyor benim sevgili çalışan aslan arkadaşlar bir şeylerin etkisi altında kalabilirsiniz bakın cazibe altında kalabilirsiniz kişi size iş teklifinde bulunabilir kabul edin bakın ardından ne geldi bolluk bereket zenginlik aile ortamına bütçenize paralar yağıyor kişi size gel benim yanımda mı çalış dedi veya ortaklık mı teklif etti kabul edin kabul edin ama öyle herkesi de kabul etmeyin önce kişiyi bir tanıyın bakayım size yanlış yapacak kişimi. bakın iş hayatınızda pıtır pıtır tıkır tıkır paralar akıyor aşk hayatınıza gelince sevgili arkadaşlarım gerçek aşkla tanışabilirsiniz ya da partneriniz var da tekrar ona aşk duyabilirsiniz işte bu ihtişam lüks kendine güven demek aman Allah'ım bu insanın elinden tutup size köstek olmuş şu ana kadar aranızı bozmaya çalışmış veya sizin mutsuz olmanıza sebebiyet vermiş kişiler her kimler ise bakın onlara da arkanızı dönüyorsunuz gerçek aşkla tanışabilirsiniz yeniden doğuş yaşayabilirsiniz sevgili aslan kardeşlerim gelelim sağlığınıza çok da kötü çıkmadı zaten sağlığınız biraz gözler gözlerden bir rahatsızlık çıkmış göz tansiyonu diyelim değil mi sevgili arkadaşlarım yenileniyoruz Bitti yenileniyoruz geçmiş bitti artık tamam yenileniyoruz geçmişi yıkıyoruz şanslı yere doğru gidiyoruz sevgili arkadaşlar bu denge kartımız dengemizi sağlıyoruz artık şanslı yere doğru gidiyoruz diyor şanstan bize söz eder güç sizinle sevgili arkadaşlarım tekrar mesajı sizlere hatırlatıyorum ne diyor aslan arkadaşlarım için buradaki açılımım geçmişi bitireceksin yık geçmişi geçmiş bitti Yeni bir sayfayı açtığın an güzellikler hayatına gelecek diyor. Sevgili aslan kardeşlerime sizleri seviyorum canlar. Bu açılımım için işte bu yok böyle bir şey. Ne diyor meleğim güç sende diyor. İşte bu nasıl da uydu hadi bakalım. Gücünü eline al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Olay bitti güç sizde hadi bakalım. Evet sevgili aslan arkadaşlarım.